Bugün 2 Kasım 2022 çarşamba Merkür günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen ay sabah erken saatlerde Satürn'le birleşecek. Güne karamsar ve ciddi enerjilerle başlayabiliriz. İş, görevler, günlük sorumlulukların üzerimizdeki etkisi artarken duygularımızı ifade etmekte zorlanmamız mümkün. Toplumsal ve evrensel kavramlar, grup çalışmaları, ekip faaliyetleri, bilim, teknoloji ve arkadaşlarımıza ait konularda gün genelinde belirleyici olabilir. Kova burcundaki ay öğlen 14.08'de İkizler burcunda gerileyen Mars'la yaptığı üçgen açının ardından boşluğa girecek. Öğleden sonraki saatlerde kararsızlıklar ve belirsizlikler artabileceğinden önemli işler ve görüşmeler için çok uygun olmayabilir. Yarım kalmış, süre gelen işlerle de ilgilenebiliriz. Daha önceden tanıdığımız bazı kişilerle iletişime geçmemiz mümkün. Yakın çevremizle temasımız artabilir. Kardeşler, komşular, Arkadaşlarımızla birlikte olup sohbet edebilir, planlarımız hakkında konuşmalar yapabiliriz. Ay boşluktayken konuşmalar yüzeysel olabilir ve dedikodular da artabilir. Sosyal medya hareketlenebilir ancak kontrolsüz bir haber trafiği de olabilir. Ay gece saatlerine kadar boşlukta olacak ve 21.46'da balık burcuna geçecek. Gece saatlerinden itibaren duygularımız ve sezgilerimiz güçlenirken maneviyata da daha fazla yönelebiliriz.